Evet arkadaşlar hepiniz hepiniz hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün sizlere meşhur, harika, ucuz, kaliteli, bol malzemeli öğrenci burgeri, yurt burger. İsmi de yurt burger olsun. Evet, bugün sizlere yurt burger yapacağız. İlk yemek videom olacak. Bunu yapıp size sunacağım. Size sunacağım bakalım. Bakalım ne diyeceksiniz beğenecek misiniz bakalım. Şimdi malzemelere geçecek olursak malzemeleri göstereyim size. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Bir adet gana hamburger. Ekmeğimiz. Çok iyi. Oh. Çiğ köfte ne alaka diye sormayın. rus salatası ne alaka diye sormayın. Sırrı burada. Sonra soğan çap mayonez, barbekü sos var o da arkadaşımın çaldı. Evet büyük bir marul, göbek marul, domates. Ve benim özel taktiklerim. Evet bu tost harika olacak. Ne kadar harika olacak? Çok harika olacak. Evin içinde de yürüyorum çünkü ev zaten küçük mutfağa zor suyuyorum. Şu an mutfaktayım. Evet bu tostu harika bir caz. Şey. Şimdi yapılışına geçelim yavaştan istiyorsanız. Hepiniz merak ettiniz tabi. İzleyin beni. Beni izleyin. Evet öncelikle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ocağımı yavaştan açayım. Dın dın dın dın dın dın dın dın. Ekmeğimizi kez çıkarıyoruz. En önemli ekmek. İlk baş ekmeği çıkarırım ki keyfim yerine gelsin. Şık şık şık şık. Çok iyi duruyor yalnız. Arabi iyi duruyor yalnız. Of. Ekmeği direkt açıp koydum ben buraya. Bakıp bakıp keyfim yerine gelsin. Evet evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. Şimdi. Hmm, dana hamburgerimizi çıkarıyoruz. Evet, evet. Çıkarıyorum. Oo. Amına sıkeyim. Pişik. Bir tık yumuşamış mı lan? Daha kaliteli bir çıkarış göremezsiniz yani. Yok, sanmıyorum. İmkanı yok. Az biraz yağ kapıp geliyorum. Tabama ya dökim, tabama çok azcık ya dökim. Siz şu an tabayı görmüyorsunuz, şu an gerek de yok. Beni görün. Evet evet. Beni zor görüyorsunuz ama, olsun. Köftelerimizi tavaya atmadan önce bir tur bir yağımızı bir karıştırayım. Evet, birinci köfteyi koyduk. Sıra ikincisinde. İkinciyi de koyduk mu? İki köfteli olsun. Mis gibi olsun, bizim olsun. İki köfteyi koyduk evet. Şimdi diğer küçük şeyleri yapmaya geçeceğim. Diğer küçük detaylar. Onu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Hmm, şöyle yapabilir miyiz? Ana çok iyi oldu. Wow. Taktiği var ya. Ben bu taktiği var ya. Soğanım birazcık beklemiş ama. Oldu. Evet, ince ince. Masterchef'ten duyduğum karamelize Osman. Ya ne alaka ne alaka? Osman. Soğan. Ondan yapacağız karamelize. Soğan. Yakacağız yani tavaya atıp yakacağız. Başka bir olayı yok herhalde. Evet ince ince kestik. Sen geç burada dur. Şimdi ne yapıyorum lan? Bu birazcık eskimiş. Bu birazcık yorulmuş birazcık. Şu dış kabuğunu bir atayım ben bunu. Buruşmuş. Bu. Evet. Meşhur burger şeyimiz. Olmazsa olmazımız. Şek Çık. Böyle güzel yerlerinden, sert, çıtır. Evet. Bu kadar yeter tahmin. Yeter tabii adamamdan çok bile. Şimdi ne yapacağız? Çok az bir domates. Aşırı az. Ne kadar az? Aşırı. Evet. Tam da bu iki dilim kadar. Şu iki dilim kadar. Evet. Yere oturdum ama. Bu tostu diğer tostlardan ne tostu tövbe, tövbe. Bu hamburgeri diğer hamburgerlerden farklı kılan malzemelere geçiyoruz. Çiğ köfte, olmazsa olmaz. Rus salatası, evet. Yani. Bunlar ne böyle demeyin harika olacak harika deneyin buna bunu evde deneyin bak yazı çıktı şu an, bunu evde deneyin Geçen hafta kızgın yağdaki tavaya sosis atıp alev almıştım onu izlediniz mi? Hoş geldiniz. İzlemediyseniz... bugün ne var? Sosisli, sosisli makarna evet. görüyorsunuz Evet yakın çekim aldık evet evet dık, dık, dık, dık. İyi yandım değil mi? Artık böyle şeyler yapmıyorum. Yavaştan köftemiz alıyor. Bu köfte ola dursun. Evet, köftemiz olurken ekmeğe geçeceğim ben. Ekmeğin bir tarafına Rus salatası süreceğim. Bu tostu diğer tostlardan farklı kılan hem tadı hem fiyatı hem de Abdullah Sal farkı. Beni görmüyorsunuz, görmeseniz de olur. Of köfteler oluyor bu tarafına bunu sürdük. Diğer tarafa çok azcık ketçap dökeceğim. Okey, ketçabımı döktük. Ketçabımı döktük. Soğanları da atayım. Onlar da az biraz şey olsunlar, çıtırdasınlar. Okay, onlar da çıtır diyor. Geç yavamızı döktük aralarına. Şimdiden harika duruyor. Şimdiden harika duruyor. Şimdi çiğ köfte şeyine geçiyoruz. Çiğ köftemizi alıyorum. Bir tane, çok değil, az. Bir sıkım. Köfteler yavaştan pişmeye başladı. Harika duruyor. Araya bir tane de çiğ soğan koyuyorum. Harika. Bu işi ben beceriyorum. Ben bu işi yapıyorum bu sporu. Şimdi köftelerimiz yavaştan pişti. Köfte 1. Marul. Domates. Mayonez. Hadi sene. Off. Köfte iki. Köfte iki. Marul. Marul kayıyor kayıyor. Marul. Ba Çok az barbekü sos. Evet. Soğanlar da azıcık çıtır diyor. Bu domates birazcık tipsiz oldu. Ben bu domatesi bir tık daha kesmek istiyorum. Böyle daha iyi oldu. Soğanlar, soğan. Evet soğanlara da az kaldı olacak soğanlar da oluyor şu an ah çok harika durdu soğanları da koyacağım şimdi soğanlarda sıra az olsun az olsun. Nasıl soğancık susam tabağı taze tövbe, soğancık o birazcık soğancık oldu. Evet bence harika. Tavamı kapatıyorum. Tön, dön dön tan tan Nasıl duruyor ya Of of Of abi Şimdi şeye geçelim Ne derler mek, Yemek Yemeğe, Tadıma geçelim tadıma ya Yişmiş Tövbe tövbe Evet tadım şeysindeyiz. Yanında bir patatesimiz. Ee, başka ne olur? Patates olur. Patatesimiz yok. İçecek var. İçeceği 10 üzerinden ol. Of abi. var araya. Yok yani böyle bir şey yok. Size kendi şeyimi öveceğim tabii ki. Harika. Şimdi bunun ucuz olması gerekiyordu. Dışarıda bir hamburger yeseniz kaç para tutacak? Ben... Hmm, ete 12 lira verdim. Ekmeğe 6 lira verdim. 18. Marul 5 liraydı. Marul falan çok ama 18. 19, 20, 21, 22, 23. 23 lira etti. Başka ne var içinde? Bir tane soğan aldım. 30 kuruş. Bir tane domates aldım. 30 kuruş. Oldu bize 25. İçecek aldım 5 lira oldu bize 30. Dışarıda yesem daha ucuz olacakmış. İlk ve son ev videosu. Bari tadı güzel olsa. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Harika. Bugünlük bu kadardı. Bence harika. Dur biraz daha yayım ya. Nefis. Muazzam. Başarılı. Başka güzel şeyi düşünüyorum. Olmuş yani. Yenir. Görüşürüz. Bu, bu kadar. Bay bay.